Selamun Aleyküm Sevgili arkadaşlar Youtube kanalımızda ve yayın yaptığımız diğer kanallarda Nas TV'de dahil olmak üzere yazdığınız yorumlara ve sorulara cevap için bu videoyu hazırlıyoruz Ebru Köse'nin sorusu Hayırlı Ramazanlar ismim espası öğrenmiştim sizden. Allah razı olsun 40 gün devam ediyor muyuz sonra nasıl devam ediyoruz diyor. 40 günü tamamlıyoruz gün atlamadan. Gün atlarsak en başa dönüyoruz. 20. gün atlarsak birden tekrar başlıyoruz ki tam daire 40 günlük daire tamamlansın. Ondan sonraki süreçte de ihtiyaç duydukça devam ediyorsunuz aynı Esma'lara. Allah razı olsun hocam ismini evcid değerini öğrenmek istiyorum. Size nasıl ulaşabilirim danışmanlık almak için bizim Whatsapp'tan 507-332-7373 Instagram'da telefon var. Oradan Whatsapp'tan e, esmağlarınızla ilgili bilgilerinizi gönderip ulaşabilirsiniz. Danışmanlıkla ilgili de bilgi alabilirsiniz. Ferdi kardeşimizin sorusu, dünyaya geliş amacımızı, kaderimizi nasıl öğreniriz? Ağır bir soru. Tam olarak geliş amacımızı ve kaderimizi e, Allah'a tevekkül olarak tam teslimiyette yaşayıp yaşadıkça ancak öğrenebiliriz. Kaderimizle ilgili, eski metotlar kaderimizin tayinliyle ve tahminiyle ilgili yıldızname gibi, kitap açma gibi metotlar var. Ama e, bu metotlar aslında bir futurizm gibi gelecek e, görü konusundaki analiz metodudur. O, o yüzden yüzde yüz karşılık vermez ama yüzde yetmiş kaderi planla ilgili daha önceki yaşadıkları tecrübeler ve hayatlara istinaden bazı dayanaklar alarak yapılmış hesaplar ve kitaplar bunlarla yıldızname gibi metotlarla kaderinizle ilgili parça parça bilgi alabilirsiniz. Ama buna da tamamen güvenin, teslim olun da diyemiyorum. O sebeple bu kaderi çizginizde kalmaya dikkat ederek yani Rabbinizin ipinde Rabbinizin ipine tutunarak e, yaşam ve kendi yolunuzda, kendi mukadderi çizginizde yürürseniz kendi kaderimizi yaşıyoruz ve Allahu Teala'nın bize e, verdiği ve dünyaya gelirken efendime söyleyeyim lehvi mahfuzda kabul ettiğimiz şeyleri yaşıyoruz manasına gelir. E, dünyada çünkü açık şuur olarak yaşamıyoruz, kapalı şuur olarak yaşıyoruz. Bununla ilgili, yaşamımızla ilgili, önümüzdeki süreçlerle ilgili ihtiyaç duyduğumuz bilgi de Allah-u Teala kalbimize de verir. Bu da vicdanın sesi olarak da e, Türkçemize yerleşmiştir. Bu sebeple kalbimizin sesini duyar, duyarak da önümüzdeki merhaleyle ilgili e, faydalı bilgi alabiliriz kendimizden olmak üzere. Kamuran Hanım'ın sorusu havas ilmi ile inşirah duasıyla beraber zenginlik takibi yapsak musallat kapar mıyız? Şimdi havas ilmine vakıf olmanız koşuluyla, havas ilmine vakıf olduğunuzda musallatla ilgili probleminiz olmaz ama havasla tam olarak uzman derecesinde haşır değilseniz herhangi bir sure vasıtasıyla yaptığınız çalışmada eğer bir eksiklik meydana gelirse Musallat kapmasanız da enerji düşüklüğü yaşayabilirsiniz. Havasta çünkü bütün takiplerin tam ve tam zamanında uygulanması gerekir. Surelerle yapılan çalışmalarda herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Bunu illa havasın distoruna, ritüellerine göre yapmak durumunda da değilsiniz. Zenginlikle, bolluk, bereketle ilgili bol bol İnşirah Suresi ve Fetih Suresi okuyarak, aynı zamanda Vaka Suresi okuyarak dualda bulunabilirsiniz. Mehmet Çakır. Selamünaleyküm Hakan Hocam. Çakra dediğiniz olaydan bende sıkıntı var. Nasıl yardımcı olursunuz? Tam sıkıntınızın ne olduğunu anlamamız için bir uzmandan yardım alın. Çünkü çakralarda problem varsa bunun pek çok nedeni olabilir. Bu nedene inmek gerekir. Varsa bölgenizde uzman onlarla enerji uzmanı onlardan faydalanabilirsiniz. Yoksa danışmanlık için arkadaşlar size yardımcı olurlar. Yunus gün Kolyemi kaybettim. Akıbeti ne olur? Yunus Bey... Konya'dan bu arkadaşımız. E, Konya yüzük gibi çalışmalar, VEF çalışmaları. Onları biliyorsun ince, hassas olarak yapılıyor. Kaybetmen pek iyi olmamış. Bunlar çünkü bir hata yaparsan kaybolur. Ama sonrasında sen bunu bulduğuna ilgili de haber aldım. Onlara da sevindik. O sebeple demek ki o hatayı da telafi etmişsin olarak yorumlayalım. Ama şöyle söyleyelim. Yapılan bu VEF çalışmaları, destek çalışmalarında Bunların kaybolması muhakkak sizin yaptığınız her ne arasan kendinde ara. Zihniyetiyle yola çıkalım. Kolay kolay kaybolmaz. Şu ana kadar çok az yaşadık bu olayı. O sebeple dikkatli yaşayan sıratı müstakim giderseniz herhangi bir kayıp yaşamazsınız. Burada bir büyük zatlardan, İslam büyüklerinden birisinin kızında bir musallat varmış. iyileşme. Memişte. Terzi kendi söküğünü dikemez hesabı öyle bir zatın bunu, kızı bunu yaşadıysa bakalım biz ne yapabiliriz. Evet bu büyük bir olay ama herkesin başına gelebilir deyip de geçemiyoruz. Burada da bir hata vardır ki böyle bir olay yaşanmıştır. Üzerine eğilmesi gereken ve düşünmesi gereken olay. Ben bunu çok yorum yapmayacağım. Yalnız bir hata olmadan da bu işler olmaz. Onu da biliyoruz. Kutsal kitap yerine Kur'an demeyizi rica ediyorum. Genelde Kur'an tabirini kullanırız ama e, bu video kanallarında kutsal kitap olarak genel diğer kitaplarla da ilgili programlar olduğunda böyle başlıklar atıyorlar. Biz genelde kitap ya da Kur'an tabiri kullanırız. Ayşegül Hanım gibi bir de arabi eserlerini e, okumaya devam ediyor. Anlamak zor. Tekrar tekrar okuyor. Tercüme bakmak gerekiyor. E, doğru. Ağırdır. Deccal'dan önce Mesih ve İsa'nın geleceği, İsa'nın yedi yıl dünyaya hükmedeceği, o gelmeden önce decerin gelmeyeceği bilgisi de asıl olan nedir? Evet, buradaki bilgi şeyi var. Ee, çok fazla bize Yahudi ve Hristiyan kaynaklardan geçen bilgiler var. Bu birtakım bilgi kirliliklerine sebep oluyor ama Arabi'nin eserlerinde bunlar net olarak anlatılır. Önde, önce Deccal zuhur eder, ondan sonra Mehdi zuhur eder ve Mehdi'ye destek olarak da Mesih gelir. Bunlar bu üç tane faktör peş peşe meydana gelir. Bunlar zuhur ettikten sonra 7 yılla 20 yıl arasında değişik şeyler var. Ama bizdeki e, İslam e, külliyatında 20 yıllık bir dönemden bahseder. 20 yıllık bir geçiş dönemidir bu, Mehdi dönemi. Ondan sonra da Mesih ile Deccal'in savaşıyla ve Deccal'in mağlubiyetiyle devam eden bir süreç var. Buradaki soruda önce Deccal sonra Mehdi sonra Mesih sıralaması vardır. Hüsamettin bu Hazretleri'nin Muratül Kainat eserini incelerseniz inceleyeceğiz. Bunun notunu aldık. Ondan sonra bunu paylaşırız. İdil Sevil Hanım, o zaman biz iyice ahir zaman ümmeti oluyoruz. Yani acaba sorguda bu döneme ait olduğumuz için biraz daha çok af edilme imkanı olabilir mi? Acaba keşke siz ahir zamanındasınız, yürüyün cennete dense daha güzel olurdu değil mi? Ahir zamanla ilgili... Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediklerinden hareketle ayır zamanının zor zamanlarında insanlar ellerinde ateşle yürüyecekler. O kadar zorluk olacak diye anlatırdı ve sahabe onları dinlerken ağlardı. Yani ağır durumların olduğu dönem. Ayır zamanı son ve ağır olan zamanı nedir? Ayır zaman Peygamber Efendimiz'le Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte başlar. Ancak ağır olan zamanı hicri 1400'den başlayarak 1500'ü geçmezler ve vesselam. En ağır dönemi Hicri 1400 ile 1500'dür. Hicri 1400, 1980'lere tekabül eder. 1980'lerden başlayarak 100 yıl boyunca olan dönemin çok ağır olduğunu ve dönem ilerledikçe de ağırlaşacağından bahseder. Ki biz şu anda bu dönemin 1400'den sonra yaklaşık 40 üç yıl geçmiş durumda. Artık içlerine doğru, ortalarına doğru ilerliyoruz ve ağır zamanlarına da daha ağır zamanlarına da giriyoruz. Burada innallahu ma sabirin sabır edenlerle beraber de bunu hiçbir zaman unutmayın. Çünkü bu kıtlık, yoksulluk, savaş gibi hadislerde de Allahu Teala bu yokluktan bu yoksulluklardan bu kadar bulanımdan sonra sabır edenlerle beraber olacağını ayetlerde de beyan eder arkadaşlar. Bu sebeple bunun bilinciyle yürüyelim ve ilerleyelim. İbnü'r Arabi'nin bahsettiği Haliç Kanal İstanbul olabilir mi? Haliç Arapçada Haliç bölgesi o körfezin bulunduğu yer. Su Suudi Arabistan'ın bulunduğu yer. Halist'ten kasıt Arapçada o bölgeler. Haliç zamanda Körfez demektir Arapça. Selamünaleyküm hocam. Eşim beni azarlıyor. Devamlı annesi sanki cinleri var yönetiyor peşini bırakmıyor. Sanki beni hizmetkar olarak almışlar konuyla. Konuyla ilgisi yok ama belki yardım edersiniz. Vallahi kardeşim Allah sabırlar versin. Zor bir durum. Daima dua ile kendinizi koruyacak dualarla, Felak suresiyle, Kafirun suresiyle, Nas e, suresiyle ve İhlas suresiyle yürüyün. Ayet-el mutlaka okuyun. Neyin nereden geldiğine emin olmaya çalışın. Ama kendinizi muhakkak Rabbinizden bir korumayla özellikle ayetel kürsi zırhıyla sarın, sarmalayın. Sabırla kaderinizde olanı sabırla yaşayıp bir an önce geçmeye çalışın. Allah güç kuvvet versin ve, ve bunlar oluken kendi sadakayla destek alın. Sadaka bu musibetlerin savuşturulmasında çok etkili bir silahtır. Lent Doğan evliya olduğuna şahit misin? Bu arkadaş Muhyiddin Arabi ile herhalde şeyi var, derdi var. Muhyiddin Arabinin büyük evliya olduğuna, Şeyhül Akbar olduğuna diğer ondan sonraki evliyaların hepsi şahitlik etmiştir. İslam büyüklerinden birisidir. Şeyhül Akbardır. Şehül Akvar olarak çok fazla iftira atılmıştır onunla ilgili ve sizin inandığınız Allah benim ayaklarımın altındadır diye bir lafıyla birlikte de orada şehit edilmiştir. Şam'da bir bölgede. Sonra öldürüldüğü yer Şam'ın Yavuz Sultan Selim tarafından fethinden sonra sizin Rabbiniz benim ayaklar ayağımın altındadır. Tabirinin üzerinde Yavuz Sultan Selim düşünmüş ve Muhittin Arabi yine Sinneşin'in buluştuğu yerde mim tezahür eder demiştir. Bunun üzerinde de Yavuz Sultan Selim tezahür ederek bu Selim'in Şam'ı fethetmesi olarak çevresindeki danışmanlarıyla birlikte de mütala edip buna karar vermişler ve Mim'in zuhurunu da oradaki, onun gösterdiği yeri kazmak suretiyle oradan bir küp altın çıkarmışlardır. Ve o altında hutbeden sonra oranın halkına dağıtılmıştır ki ondan sonra Muhittin Arabi'nin orada ne söylediği anlaşılmıştır. O dönemde büyük ilim sahibi olan Muhittin Arabi'ye, Allah'ın ilmini insanlara anlatmaya çalıştığı için insanlara ağır geldiğinden bu tür bulunmuş bulunulmuştur. Biz onun evliye olduğuna şahit miyiz? Buradan oraya zaman olarak şahit değiliz ama kalben şahidiz. Bülent Doğan. Darıtay Burhan. Masadaki o siyah taş obsidiyendir bu. Obsidiyen, ben e, yay burcu olduğum için bana da uyan bir taş. Bunu da burada kullanıyoruz. Kardeşim. Burak Üstün demiş ki, çok merak ediyorum. Dinimiz İslam'dan nasibi almış. Herkes hiç kimsenin gelecekten haber veremeyeceğini bilir. Kaldı bir sene 2023'teki öngörüler çıkmazsa bakalım bu çok kıymetverdi. şahsi peşe gitmeye devam edebilecek misiniz? Giden gider kalan kalır. Sen kalanlardan olacaksan ol. Burak. Şimdi bu öngörülerle ilgili sana şöyle söyleyeyim. Bütün peygamberler Allah'ın izniyle insanlığın önündeki merhalelerde bu merhalelerden rahat geçebilmeleri için yardımcı olarak gelmişler. Gaybın bilinmesi, bilinmemesi konusunda yanlış ve eksik yorumlar var. Peygamberden sonra da gelen evliyalar da yine gelecekle ilgili çok fazla bilgi vermiştir. Allah-u Teala hangi bilgiyi kimin kalbine verir onu Allah bilir. O sebeple biz onların bırakmış olduğu bilgiler özellikle Muhyiddin Arabi İmam Rabbani, İmam Gazali olmak üzere onların bıraktığı bilgiler üzerinde çalışma yaparak önümüzde hangi merhaleler var, neler var bunları anlatarak bazı hazırlıklar yapmaya çalışıyoruz. Bunu da bugün yapmıyoruz. 90'lardan beri belki o zaman bu kadar kamera önünde değildik ama 90'lardan böyle bu çalışmaları yapıyoruz. Ve 2012-13'ten sonraki süreçte Bunlarla ilgili çok fazla hazırlık çalışması yapmıştık 90'lardan bu yana. Ve 2020'den sonraki dönemi de bekler durumdaydık. Çünkü Hicri 1441 tarihi bizim için Peygamber Efendimiz'den bu yana Aleyhisselatü Vesselam'dan bu yana 1400'de başlayan 1500'e kadar devam edecek sürecin içerisinde çok önemli bir tarihti. Bu tarih çok fazla yerlerde verilmişti. Bu sebeple bu tarihleri İslam büyüklerinin vermiş olduğu çerçeve içerisinde anlatmaya çalışıyoruz. Burada 2022-23 ve 2023'ten 2030'a kadar olan dönem de önemli bir dönemdir. Geçen sene mesela Rus-Ukrayna Savaşı'nı bu kadar net olarak şu tarihte geleceği şeklinde çok fazla öngörü var idi ve bu öngörülere kimse kulak asmadı. Bırakın burada yaşayan, bu coğrafyada yaşayan insanları Ukrayna'da yaşayanlar bile son dakikaya kadar AVM'lerde alışveriş yapıyorlardı. Ne geleceğini insanlar anlamadılar. Şu anda biz bu öngörülerimizi, İslam Büyükleri'nin verdiği bilgileri buradan aktarıyoruz. İşine gelen, alır işine gelmez. Almaz. Allah yolunu açık etsin. Ayşe Akçe, Nazar neden kötü insanlara değmiyor? Vallahi nerede masum temeliydi insan var, ona değiyor, kötüler. Hem iyi nazar ediyor hem nazara gelmiyor. Ben bunu anlayamıyorum Ayşanın bunu anlayalım. Siyasi atır beyaz beyazdır. Beyaz çok çabuk kirlenir siyah az kirlenir kir göstermez. Buradaki durum e, kem sahip olan insanın başka bir kem gözden ters bir enerji alma ihtimali çok zayıf. Ama e, hakikaten masumane. Dostane yaşayan, insani yaşayan, Rabbi yolunda yaşayan insanların bu enerjiye maruz kalma ihtimali temiz oldukları için daha fazla. Onlar temiz olduğu için zaten nazar edilir durumda. Nazar biliyorsunuz bakış demek. Ve ters bir bakış da bu etkiyi alabilir. Biz burada onların neden buna maruz kalmadı diye onun işi zaten bunu fail olarak yerine getirmek. Biz kendimizi bundan koruyacak maksatlara yürüyüp bu formülleri. Almaya çalışacağız. Recep Bey diyor ki, teşekkür ederim bilgilendiğiniz için. Ber bacak ağrılarım oluyor, bir de hayatımda devamlı dramatik olaylar var. En son eşim vefat etti, Allah rahmet eylesin. Ve iki çocuk ile kaldım, hamdolsun. Ve hayatımı idam ettiriyorum Fakat mesela 9 yaşında babam vefat etti. Bir de bir iş yapacaksam çok zor oluyor. Yani birkaç denemeden sonra ancak oluyor. O işler dahi zor oluyor diyor. Bunun acaba bu usullarla alakası var mı yoksa kader mi diyor. Öncelikle kader olduğunu söyleyelim. Peygamber Efendimiz doğarken babası vefat etti. Annesi vefat etti ondan sonra. Amcasıyla büyüdü. Amcasının çocuklarıyla beraber büyüdü. Burada çok fazla konuşulmaz ama çok sıkıntılı bir çocukluk geçirdi. Ondan sonra hakikaten zor günlerle zor bir merhale içerisinde büyüdü vesaire vesaire. Bu kadar zorluklar onu peygamberliğe kadar getirdi. Burada bu kaderi planın, bizimle ilgili kaderi planın ne olduğunu tam olarak bilemeyiz ama buradaki sizin de fark ettiğiniz üzere en önemli konu burada teslim olmaktır. İslamiyet zaten teslimiyettir. Bunlar yaşanıyorsa, bunlara teslim olarak ama çabayı da eksitmeden çaba göstermeye devam ederek, aynı zamanda her şeyin Rabbimizden geldiğine inanarak ve Rabbimizden istemeye de devam ederek yine bu musibetlerin üzerine çıkmak için Çaba göstermeliyiz ve dua etmeliyiz Recep Bey. Bu dualarımızın da kabulü niyetiyle ve eminliğiyle duaya e, yüklenip kaderimizi de Allah yolunda, hizmet yolunda kuvvetle yaşamamızı da talep ederek ilerlemeliyiz. Ama e, baştaki kabullenmeniz e, zor olanı ve en doğrusu ki bu kabulle birlikte hayata yüklenmeli ve Rabbimizin ipini bırakmadan ilerlemeliyiz. Vusal Cavaroff Amerika'da oturuyor, sizin şop nerede diyor? Bizim bir metafizik shop var, ürünlerin sergilendiği sitemiz var, metafizik destek sitesi ile birlikte. Bu temizlik, negatif enerji temizleme paketlerini vesaire herhalde onları kastediyorsunuz. Bunlara metafizik shop'tan ulaşabilirsiniz, oradan arkadaşlar size yardımcı olur ama sıvı gibi şeylerin herhalde yut dışa gönderilmesi zor oluyor. Ama başka türlü formüller belki bulunabilir, ihtiyaçlarınızı orada beyan ederseniz yardımcı oluruz. Dünyaya gelen yolcu, akik taşının koruma özelliği var mı hocam, faydalı mıdır takmak? Mı? Hz. Ali radiyallahu an bir yerde geçerken bir cenaze fark ederler, yeni ölmüştür. Acaba neden refah ettik konusunda konuşurlarken birisi boğularak ölmüştür vs. sayılır eder. Orada bir dere kenarındadır olay. Ondan sonra Hazreti Ali yok boğularak ölmez o der. Çünkü onun parmağında Yemen akikinden yüzük vardır der. Hazreti Ali. Böyle bir şey var. E, mesele var. Akik taşı özellikle Yemen akiki siyah ya da diğer renkleri. insandaki bulunduğu zaman insanın koruyucu özellikleri vardır. Diğer taşların da. Negatif enerjiyi alıp çevirip dönüştürme özelliği vardır. Buradaki soru akik taşı merkezi olduğu için faydası var mıdır? Vardır. Onun yanında kuarts gibi, serenit gibi taşlar da hemen hemen her bünyeye uyumlu olan ve fayda veren taşlar. Cengiz Han, Bakü'den selamlar. Kayınvalidesi fal bakıyormuş, kendi evi var. Ama bazen bizim evde bakım yapıyor, yanına gelenlere. Oğlu da ona söz diye vesaire vesaire uzun burada okursunuz. Sıkılıyormuş, ne yapabilirim? Bir kere evinize geldiğinde bu yaptırmayın, bu yanlış bir şey olduğunu biliyorsunuz fal vaktını. Kendi evinde de bu işi yapmamasını da ona önerin. Fal oklarının şeytanı davet eden unsurları olduğu konusunda Kur'an'da ayet var. Bu işi Rabbani bir iş değil. Fal işi, bakım işi çok fazla cinli şeyi alır üzerine. O sebeple de bulunduğu ortama da rahatsızlık verir. Size tavsiyemiz sabır ve ona açık açık olur. Bunu beğen etmeniz ve kendi evinizde de en azından bu işi ona yapmaya izin vermemeniz. Açık ve dürüst ve doğru olun, uyarın. Ferahit Çelik, ''Hocam yenizi kitaplaştırma, üniversitelerine katılın, gençlerimize ihtiyacı var.'' Vallahi kitaplaştırmaya çalışıyoruz. Yine kendini bir ikinci baskısı yapıldı, eklemeler, ilaveler oldu. Diğer kitaplarımızı da hazırlıyoruz. Yine bir dua kitabı hazırlığımız var. Bir de bir geçmişte yazdığımız bir bilim kurgu romanı vardı. Onun da hazırlığını yapıyoruz. Birkaç kitapta basacağız ama üniversitelerle parapsikolojik konularda ve spiritüel konularda e, henüz Türkiye'de bu kürsüler yok. İleride e, şeyler Olursa organizasyonlar biz de bilgilerimizi orada da paylaşırız inşallah. Sadiye Eren Allah Hocam eşimin içi hiç rast gitmiyor. Ellerini neye atsa bir şekilde olmuyor. Yardım edin. Şimdi burada bir, bir, bu kadar terslik varsa bir musibet vardır. Bu musibetten arınmak için bol bol sadaka yapın. imkan varsa ilk fırsatta bir kurban kesin musibetlerden kurtulmak için. işi de denklik rastlık yoksa öncelikle nerede hata var kendi cephesinden bir baksın. Bununla ilgili bir öz eleştiriyle yürüsün. Ondan sonra çevresel faktörlere bakın. Yapılan işe bakın, işin çeşidine, türüne vesaireye bakın. Hakikaten hata olmadığından eminseniz dış faktörleri değerlendirirsiniz. Orada eğer bir unsur varsa ona yapılan herhangi bir nazar gibi ya da bir fesat gibi bir şey. Onlardan kurtulmak niyetiyle de bol dua kafirun sureleri ve bol sadaka ile onların üzerine çıkabilirsiniz inşallah. İlke Er Yılmaz diyor ki sureleri Türkçe okumak namazı Türkçe kılmak aynı etki yapar mı? Aynı etki yapmaz. Namazı Arapça Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi sureleri okuyarak kılmamız lazım. Surelerin manasının ne olduğunu anlamak için de meğer muhakkak okuyun. Meğer okurken tefekkür edebilirsiniz. O da ibadettir. Ama Namazda özellikle orijinal diliyle Rabbimizin Kur'an'ı gönderdiği şekliyle Arapça okumamız gerekir. Hayşe Hanım, iş kısmetlerimi açmak için ne yapabilirim? Karşımda fesat insan var, bana gelen işler bozuyor, ekmeğimle uğraşıyorlar, el işi yapıyordum, anlamını teriyle kazanıyorum, tek isteğim ekmeğimi kazanmak bana yazar mısınız? Öncelikle korunmanız lazım bu etkilerden. Korunmak için bir namazda olacağız, vaktinde saatinde namazlarımızı inşallah kılacağız. Muhafaza surelerini, Ferak, Nas ve Kafirun surelerini okuyacağız bol bol. Yani bol bol diyorum ama en az 33-33 okuyun. Ayatel Kürsi'yi de yine aynı şekilde en az 7 olmak üzere 11 ya da 33 sefer okuyun. Ve nasibinizin, kısmetinizin, bolluğunuzun, bereketinizin artması için İnşirah suresi, Fetih suresi okuyun. Yağan Yamukni tespihleri yapın. Burada bin bin yapabilirsiniz, bol bol yapabilirsiniz ve her şeyin başında en sona söyledim ama bu musibetlerden kurtulmak için her gün Bin tane estağfurullah elazim tespihi çekin. Estağfurullah elazim sizin kalbinizi açar ve parlatır ve nasibinizle ilgili de musibetleri inşallah geçmenize yardımcı olur. Gaffar sıfatıyla Kalbinizi destekler. Hatice Demiren son söylediği sure neydi? Decelin şerrinden korunmak için. Bu diğer kanaldaki şey herhalde. Decelin şerrinden korunmak için kef suresinin ilk 10 ayeti okunur. Sera Hanım zikir çekiyorum. Ya Allah 9999 99 defa yalnız çekerken uykum geliyor. Nefsi olarak ağır bastığı zaman uyku gelir. Bunu merhale merhale gidin. Eğer Allah tesbihine girdiyseniz Allah tespihi, finalde günlük 66 bine kadar çıkan bir tespihattır. Siz bunu bir günde, öncelikle daha doğrusu şöyle söyleyelim. Allah tespihatına girecek olan arkadaşlar, Allah tespihatına 66 tespihle başlarlar bir günde. Bunu üçer haftalık periyotlarla ilerletmek en güzelidir. 66 ile başladığımız tespih, 3 hafta sonra 4356 olarak devam edersiniz. 21 gün boyunca, ikinci 20 günü bitirdikten sonra 4356 olarak devam ettiğiniz tespihi her gün 1000-1000-1000 bin bin bin bin bin arttırırsınız. Bunu 10 bin küsüre gelecek, 11 küsürü geçecek baraya kadar arttırarak devam edersiniz. Ondan sonra kalbinizin açılmasını ve genişlemesini niyet ederek bu tespihi yapar ve bu artırma işlemini haftalık periyotlarla ya da aylık periyotlarla 66 bine kadar götürebilirsiniz. Allah tesbihatının böyle bir şeyi vardır bizim İslam şeyinde, e, geleneğinde. 66 bine kadar giden bir merhaledir. Ama hemen elinizi alıp 9 bin, 10 bin, 20 bin şeklinde girmeyin. Bunu merhalelerle devam ettirin. Bu merhalelerde namazları tam ve vaktinde kılmanızı ni niyet edin ve dikkat edin. Bol sadakada olun. Efendime söyleyeyim, e, manevi olarak kuvvetlenirken bunu maddi bedeninizle destekleyecek şekilde riyazetler de yapın. Hafif yemeklerle, efendime söyleyeyim, e, az uykuyla, gece namazlarıyla da bu süreci destekleyin. Daha bilinçli olarak ilerlensin. Hülya Hanım diyor ki, Esma'yı Rüstar'dan, fa, Esma'yı faydalarını anlatan bir video yaparsanız hangi? Esma için ne okunur? Bu konularda çok kitap var, çoğunluğu ezberden bilinçsiz yazılmış. Doğrudur. Biz bunu az önce arkadaşlarla da konuştuk, notunu da aldık. Esma'yı Hüsna ile ilgili bir belgesel şeklinde bir şey hazırlayacağız. Bütün esmalar olmasa da, fonksiyonların, ana fonksiyonları, ana ihtiyaçlara hitap eden esmalarla ilgili bir çalışma yapacağız. Biz havas derslerimizde bunu veriyoruz esmaların, esmaların fonksiyonları ve kullanımlığıyla ilgili bilgileri burada da video olarak bir belgesel şeklinde hazırlayacağız. Önümüzdeki günlerde Hülya Hanım. Mergis Hanım, merhabalar. Celcilite duasını Türkçe meyal olarak okumak aslı gibi etkiyi verir mi? Türkçe meyal olarak aslı gibi etkiyi vermez. O frekansı farklıdır. Aslını okuyup Türkçe meyalini de peşinden okuyun ki hangi duayı ettiniz, ne yaptınız bilesiniz. Unsur olarak, frekans olarak Asli dilinde okunması gerekir. Damla Hanım diyor ki, hava uygulamak için namaz zorunlu mu? Namazsız başıma kötü bir şey gelir mi? Namaz her şeyden koruyan kalkan ve ilerlemek için en büyük silahlardandır. Namazsız olmaz diyemiyorum ama namazla olursa çok çok iyi olur. Hava çalışmaları yapıyorsanız ya aslında olmazsa olmaz demek daha daha kolay. Çünkü namazsız bir yere kadar gelip ondan sonra ilerleyemezsiniz muhakkak. Kuvvet almak için namaza girmeniz gerekir. Öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar sizin YouTube'da soru olarak yorumların altına yazdıklarınızı cevaplamaya çalıştık. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.